Kan bağından gönül bağına. Merhaba ben Canan Ebru Yıldızhan. Bu hikayede topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında yaptığım gönüllülük faaliyeti olarak Kızılay kan merkezlerinde yaşadığım tecrübelerden bahsedeceğim. Bağışçı olmak hiç tanımadığım birinin hayatına kelebek etkisiyle dokunmak gibi. Gönüllülük sürecim insanlığa karşı hala umut beslememin imkansız olmadığını kanıtladı. Anons geçilir geçilmez yardım etmek için gelen insanlar, veremeyecek durumda olduklarında yaşadıkları hüzün aynı his ve duygularla bana geçti. Yeni insanlarla ve yeni hayatlarla tanışmama vesile olan bu süreç benim iyilik kavramı hakkında düşünmemi sağladı ve manevi açıdan tatmin olduğumu hissettirdi. Baygınlık geçiren insanlar olduğunda epey korksam da benim için iyisiyle kötüsüyle bir yaşam tecrübesi oldu. Çalışanların birbirleriyle olan iletişimi ve Kızılay'ın her türlü faaliyeti için olan adanmışlıkları beni gönüllülük adına daha da heveslendirdi. Kan bağışıyla ilgili doğru bilinen yanlışları öğrenip çevremi bilgilendirmemi ve kan bağışına teşvik etmemi sağladı. Ben de kan bağışlayarak bu işi sürekli hale getirmeyi hedef edindim. Gencinden yaşlısına gerçek anlamda kan vermek, hayat kurtarmak etkinliğine katılan ve katılmayı düşünen herkese kendi adıma teşekkür ederim. Hayatta bizi nelerin beklediğini bilemeyiz ve bu işin bir parçası olmayı her zaman düşünmeliyiz.